Şimdi 1947 doğumluyum. Ayını biliyorum 19 Haziran 1947 doğumluyum. 13 yaşına kadar, 12 yaşına kadar aşağı evde günümüz geçti. O aşağıda. Amca oğlu gidi, amcam gibi Bura 60'da, 59'da çıktı. Ömrüm burada geçti. Burada ortaokula devam ettik. Çal, hançılarda ortaokul yoktu. çaldı okuduk. Orada okuduk. Diplomomuzu aldık. Diplomiyacı sonra aldık. Ondan sonra babam peynirci mesleğiydi. Ticaret atındık. Okumacağız dedik. Peynir satacağız. Pazarlara, Çal pazarı, bekilli pazarı ortaköy hançılar Pazarlarda peynir sattım. Kısa kesiyorum. Askerlik geldi. Askerliğimizi yaptık. Askerden gelire gelmez 1947 doğumlu olmama rağmen 67'e gidecektik. alt terbiye geldik, 68 askere gittik. 69-70'e bağlayan başında geldik. Evvel geldim de. Ondan kadar düğün ettik. Evlendim. Hayat yine aynı böyle pazar, pazar, devam ettik. Devam ederken, biraderle sonra babamla ortak yaptık, şirket kurduk, uğraştık. Devam, devam, devam, üzüm tüccarlığı yaptım biraz, genişlettiği işi. çekirdekse 8-10 sene üzüm İzmir'e üzüm sattık. Ondan sonra, 1984 senesinde dediler bizim adayımız oldu. Anavatan ana parisinin ana aday olduk. Belediye başkanlığını kazandık. Haddimiz olmuyarak belediye başkanlığı olarak bu kasabaya elimizden geldik kadar hizmet ettik. Onu halk değerlendirip, iyi yapmışızdır, kötü yapmışız, onu halka bırakırız. Ondan sonra işi bıraktık, olanlar büyüdü bu ara. Ha bu ara altı çocuğumuz oldu, üçü vefat etti. Üç tanesi de hayatta sağladı. Bir kızım damadımla bir denizde duruyor, iki oğlum, iki gelinim de nazilde duruyor. Onla aynı babasının mezelerini peynirciliği devam ettirdi. Damadım, galerici müşkülin acanta bayilik sahipleri. Şimdi geldik gittik uğraştık. 1997'de Nazilli'ye göçtük. O lanları bir oraya evleri yaptık. Bursaneyi yaptık, peynirciliği o 1997'den 2010'a kadar orada durdum. 2010'da ha 2007'de hacca yazıldım 4 sene sonra 2010'da hac şeyim çıktı. 2010'da buradan çıktı. İkisin de yazıldım. İkisin de denizden. Denizden çıktığı için çıkınca buraya geldik. 2010'dan. Yengen evlilik, hanımla bir gitmedik. Burada duruyoruz. sadece gittik geldik, burada duruyoruz. Çocukluğumuz burada geçti. Gençliğimiz burada geçti. O eve evlendik. Şimdi şu anda 45 yıllık evliyiz. 70, 2015. Şimdi kızım, hayattan memnunuz. Şükür Allah ım. bir şeyimiz olmadı. Yengen çok sabırlı. Halı beni çekti yani, biraz çiftliydim ben. E, yengen sabırlı bir Bura da getirdi, Allah razı olsun diye. Şimdi olay bu. Bizim ömrümüz böyle gitti. Şimdi hayatımı da burada. Nazilde dayalı döşeli eğim dairem olmasına rağmen Ben burada yaşıyorum. Çünkü Çocukluğum, gençliğim Orta yaşlım, arkadaşlarım, akrabalarım burada olduğu için burada huzurlu oluyorum. Yani orada da huzurluyum da burada daha iyi geliyor. Neden ee, ev tek katlı, tek katlı Burada duram diyoruz, burada duruyoruz kızım. Bizim hayatımız bu. Başka soracak bir şey varsa söyle. Hasip ablacığım, sen ee, nerede doğdun? Kaç kardeşsiniz? Biz yedi kardeşiz. Üç oğlan, dört kızız biz. Hançalarda ha doğdun? Hançalarda doğmadım ben. Alfaklarda doğdum. Alfaklardan buraya gelin geldim. Kaç yılında gelin geldin? 1970. 1970'te gelin geldim ben. Yıl başında başladım. Yıl başında. Nasıl oldu düğünün? Düğünüm nasıl olacak? Eski adet nasılsa, davul yoğudu, çalgı yoğudu. İşte öyle ilahiyeler. Çıktık ki getirdiler beni. Önceden o kadar fazla arabalar, şeyler yoğudu tabii. Dolmuşla geldim ben. Taksi bile şey olmadı, dolmuşla geldik. Dolduk hepimiz. Gelin de aldılar, geldiler buraya. Kaç tane çocuğun var? Üç tane. Üçü öldü. Üçü sar. İki Hayat... oğlan, bir kız var. Hayatınızı burada sürdürüyorsunuz? Burada sürdürüyoruz. İşte küçük yaştan evlendik burada böyle. Hayatımız geçti. Sonra çocuklar açık büyüdüler, şey oldu. Naziliğe gittik. Orada durduk 5-10 sene. Tekrar buraya geldi işte hacı yıl. Tabii 1954 doğumluyum. Doğdum. Biz altı 7 kardeşi, kardeşiz biz, tabii küçük yaştan biz evlendik, biz 2 sene nişanlı sürdük, küçücükten şey yaptık, 16 yaşında evlendim, 2 sene nişanlı sürdük, bu asker değildi, biz birbirimizi görmeden bile biz annem, kayınvalidem geldi istemeye, beni nişanladılar. Bu asker değil izine geldi o zaman görüştük biz işte tam o zaman görüştük şey oldu. İşi de böyle iki sene devam etti. Ondan sonra askerden gelince de düğün yaptık. Tabii köy düğünü öyle, düğün, şey, davul yoğudu şey yoğudu, gelin almaya geldiler. Dolmuşlar, fazla öyle arabalar da fazla yoğudu öyle eşiyle dostla işte. Buraya geldik. Tabii kayınvalidem, ben geldikten sonra hastalandı. İki sene sonra İki sene, üç sene sonra öldü. 72 oldu Ondan sonra çoluk çocuğa karıştık biz işte. Çocuklarım oldu. Altı tane çocuğum oldu. Üçü öldü, üçü meydandı. İki olan bir kız. Ne yapacaksın? Onlarla işte vakit geçirdik. Tarla, tütün ettik buraya geldik ufak bir şeyde yaptık çoluk çocuk hepimizde öyle. Bunlar bilmiyor tütün kırmasını, sadece bana düşüyor. Ben de nasıl yapayım bir tek başına? İnsan bulurduk, yövmeyeceği onlarla bir yapar işlerdi işte. Vakitimiz, ömrümüz böyle geçti. Sonra çoluk çocuk büyüdü, şey oldu. Buraları aldık, burada bir, bir tanesini burada everdik, verdik, de burada verdik. Ondan sonra naziliye yaptık evleri. ona oraya taşındık, hep beraber taşındık. 5-6 sene, bayağı 10 sene bile orada durduk. Tek sefer hacımız çıktı, hacıya yazıldık. Buraya döndük. Ondan sonra gitmedik yani buraya, köy iyi geldi, bize Amcan da burada iş yaptığından. Git gari dedi. Çoluk çocuk geliyor arada, onlar geliyor. Bizim işimiz böyle geçiyor işte. Ne yapacağım? Bami çok işlemesi demin unuttun canım. canım. de işledik. Bami, <gülüyor> Tabii Bamiye de işliyoruz. Daha halen de yiyecek kadar yapıyoruz. Az çok yapıyorsun. Beraber yapıyorsunuz. Hasan Hüseyin amcam yardım ediyor mu? Yok o işlemez. O hiç bamye işlemez. O niba işle, nibamye işle. Ona güzel güzel yıkayacaksın, güzel güzel pişireceksin, taşıreceksin. İşte o. Ondan sonra gezecek. Onun işi o. Belediye başkanı oldu. Epeyce baya 3-4 sene belediye başkanlığı yaptı işte. İşte böyle olduk, çıktık gittik.